Ee, merhaba, ben Mekatronik Mühendisliği Doğru Sınıf Öğrencisi'yim Koca Üniversitesi. TÜBİTAK'ta 2242 lisans araştırma proje yarışmalarında Türkiye birinciliğini elde ettik ve size projemle alakalı ufak bir açıklama yapayım. Ee, projemiz görme engelli bireyleri e, hayatını daha kolaylaştırmaya amaçlı. Ee, robot görüş sistemlerini, konsept olarak tasarladığımız şu robot görüş sistemini görme engelli bireylerin algılaması için bir cihaz tasarladık. Bu cihazın olayı tek, e, çok basit bir şekilde hemen şöyle anlatayım. Ön tarafında 5 adet mesafe sensörü var Bu Mesafe sensörleri birbirlerine göre 11 derecelik açılarla farklı taraflara bakıyorlar. Arka tarafında ise hissettirme uçları bulunuyor. Şöyle kısa bir demo gösterisi yapayım. Cihaz ilk açıldığında önünde hiçbir engel yok ve kişiye hiçbir şeyle temas etmiyor. Bu arada alını takılacağız cihaz böyle bir şekilde bir bandaj yardımıyla. Önünde hiçbir engel olmadığı zaman dokunma uçları hiçbir şekilde ileriye çıkmıyor. Önüne bir engel geldiği zaman dokunma uçları hareket ediyor. E, engelin konumuna göre algılama yapıyor. Bir de engelin uzaklığına göre de baskı şiddeti değişiyor. Yani çok yakındaysa daha fazla bastır kişinin alın kısmına. Bu şekilde bu geliştirmeleri yaptıktan sonra görme engelli böyle yerler bunları test ettik ve bazı geri bildirimler aldık. Bunun doğrultusunda da yapay zeka tabanlı bir TensorFlow kütüphanesi yardımıyla algıladığımız engellerin konumu ve uzaklığından ziyade artık engellerin türünü de algılayabiliyoruz. Bunu da e, TensorFlow kutupası yardımıyla yaptığını söylemiştim. Yani bu şekilde de kişi sesli geri bildirim olarak verebiliyoruz. Yani bunun üzerine hala çalışmalarımız devam ediyor. E, ürünü sürekli geliştirme aşamasındayız. E, bu aslında algılamalı yani dördüncü prototipimiz olan bu üründe yapıyoruz. E, daha fazla hissettirme ucu bulunmakta üzerinde ve algılama için bu şekilde stereovizyon e, çift kamera yöntemini kullanarak hani algılama işlemini yapabiliyor. Bu şekilde iki farklı ya, şunun gibi sensör sayısı kadar uzaklık verisi algılamak yerine birden fazla yani binlerce noktanın uzaklık verisini algıladıp kişiyi algılatabiliyoruz. Ee, ve kişinin isteği doğrultusunda sesli betimleme de yapabiliyoruz. Mesela önünde ağaç var yani algılanan engel aslında ağaç mı, insan mı onu algılatmamacı içerisindeyiz. Ee, son olarak e, projeyi geliştirirken e, 3 boyutlu yazıcıların öneminden bahsetmek istiyorum. Ama yani biz 3 boyutlu yazıcılar olmasaydı sanırım bu projeyi geliştiremezdik. Çünkü e, her gün yeni bir değişiklik yapıyoruz ve bunu 3 boyutlu yazıcıdan basıyoruz. Bu şekilde e, her gün yeni gelişimler, gelişmeler oluyor projede ee, ve her gün yeni fikir geliyor aklınıza ve onu hemen 3 boyut yazıcıda basıp ürüne taktığımız zaman acaba nasıl bir sonuç alacağız diye bunu test etmek istiyoruz. Ee, bunun için de gerçekten 3 boyut yazıcı olmazsa olmazdı ki öğrenci bütçesiyle sanayide herhangi bir prototip geliştirme işlemine giremezdik zaten öyle bir imkanımız yok. Ee, gerçekten 3 boyut yazıcılar bu konuda bize çok yardımcı oldu. Ee, son olarak bir de Teknofest'te e, bu yıl tuhaf bir etkinlik düzenleniyor. Çünkü bir katılımcının olmadığı bir etkinlik. Ama genel olarak çok güzel bir ortam var yine de. Gaziantep'te bulunma ayrı bir ortam var zaten. Buradan gerçekten bize bu fırsatı tanıdıkları için, ürünümüzü tanıtmak için bir stand ayırdıkları için Tekmefest'e ve TÜBİT'a teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Malkaran Olu Lisesi'nden Örümcek adını verdiğimiz projeyle Afet Yönetimi Yarışması'na katıldık. Örümceğimizin asıl işi şu insanların girmesinin tehlikeli olduğu bütün alanlara bu tasarladığımız örümceği sokabileceğiz. Nedir bu alanlar? İşte e, deprem enkazları olabilir, maden ocağı göçükleri olabilir, askeri anlamda e, sığınak ya da işte mağara gibi yerlerde yapılacak aramalarda, operasyonlarda olabilir. Her tehlikeli alana biz bu örümceği rahatlıkla sokabiliyoruz. Örümceğimizin üzerinde bir kamera, bir nabız sensörü, ve bir de ilaç taşımak için kullandığımız bir kabımız mevcut. Biz bu örümceğimizi cep telefonuyla Wi-Fi sistemiyle kumanda edebiliyoruz. Ve nabuz ölçerek aldığımız verileri yine cep telefonundan Bluetooth sistemiyle değer olarak alabiliyoruz. Biz bu örümceği e, depremlerde alt katlara inmenin çok zor olduğunu gördüğümüz için geliştirdik daha çok. Deprem bölgelerinde afet çalışanlarının alt bölgeleri inmesi çok uzun süre almaktadır. Bu süre tabii ki insanlar için biraz zaman kaybı ve o sırada hayatta olan bazı kalp hastası, şeker hastası, tansiyon hastası gibi kişilerin hayatta olsa bile geçen süre içerisinde hayatlarını kaybedebildiğini bilmekteyiz. Onlara e, bir ilaç bile olsa yardım olsun diye götürebilmek için bu projeyi tasarladık. Bu projeyi tasarlarken biz e, 3D yazıcıdan e, tasarladığımız, baskısını aldığımız bu e, parçaları birleştirerek bu modeli oluşturduk. 3D baskı almamızdaki maksat şu, tasarımı çok kolay ve baskıda çok daha hızlı sonuç alabiliyoruz ve istediğimiz şekli çok rahat elde edebiliyoruz. Çünkü biz bunu bir ahşaptan ya da bir metalden yapmaya kalksaydık bu modeli oluşturmamız bizim çok daha uzun süreler alabilecekti. 3 boyutlu yazıcının bu anlamda çok büyük avantajını gördük. Ki gelecekte 3 boyutlu yazıcılar çok daha geliştirilerek Muhtemelen hemen hemen her evin içerisine girecek ve çocuklarımız artık kendi oyuncaklarını bu üç boyutlu yazıcılarla yapacak gibi gözüküyor. E, tabii ki teknoloji e, bu yönde ilerliyor. Biz de bunu kullanmayı tercih ettik. Hem zamandan kazanmak hem de daha iyi bir e, örnek, model çıkarabilmek adına bunu yaptık. Teşekkür ederiz. Merhabalar ben Engin Maçin. Öğrencim Bilal Sait Çelebi ile e, İstanbul'dan e, Teknofest yarışması için e, Gaziantep'e gel geldik. Geldiğimizde yaptığımız projede ise şu an itfaiye drone olarak yapmış bulunmaktayız. Drone'u tanıtmak için biraz Sait Çelebi arkadaşıma bırakıyorum konuşmayı. Şöyle yüksek binalarda veya plazalarda oluşan yangınları söndürmek için böyle bir drone yaptık. Ayrıca şöyle bir hazne daha yaptık. Bu hazneyle de ilaç ve benzeri şeyleri acil durumlarda götürmek için bu drone'u yaptık yaptığımız drone'da e, tamamen her şeyi kendimiz yaptık. E, kendi e, birleşim noktalarını öğrencime önce 5 ay buçuk aylık bir eğitimden sonra e, bu yaptığımız drone'u ise e, öğrencimiz e, projede değerlendirdi. İstanbul'dan gelirken e, maalesef bir e, kaza oldu. E, bunda ise e, drone'un alt tarafındaki hazinem kırıldı. E, sağ olsun e, burada geldiğimde 3 e, baskı alabileceğim Zagse firmasına çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde verdiğim setele dosyasını e, tamamen herhangi bir maddi karşılık beklemeden e, bana temin etti. Temin ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Teknofest ve Zaksa'ya çok teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz üzere Türkiye bir deprem ülkesi ve sık sık depremle karşılaşıyoruz. Tabii bizim büyük can kayıplarımız oluyor ama bunun temel neden bunun iki temel nedeni var. Biri binalarımızdaki eksiklikler, diğeri ise deprem sonrası koordinasyondaki problemler. Binalardaki eksiklikler çok maliyetli oldu. neredeyse gayri safi yurt yarısı kadar. Biz deprem sonrası üzerine çalıştık. Burada bizim Ulak dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sistem deprem deprem anında yıkılan binaların tespitine yarıyor. Nasıl olduğunu gösterecek olursak Kolon ve iliiş arasında bu şekilde bağlantı kuruyoruz ve sonrasında elektrik iletiyoruz bunun üzerine de elektrik akımı iletiyorsa bina sağlam iletmiyorsa ise bina yıkıldı olarak afad merkezine biliyor oluyoruz bu sistemde bir pil bir mini bilgisayar ve devre kartı kullandık bunların hepsini koyduğumuz bir de kasamız var bu kasayı üç boyut yazıcıdan basmaya karar verdik hem maliyeti düşürebilmek için hem de uygun kaliteyi ve sağlamlığı elde edebilmek için üç boyutlu yazıcı kullandık Şimdi sistem şöyle çalışıyor, elektrik akımı kesildiği zaman plakalardan. Sistem bunu anlıyor ve AFA'da mesajı gönderiyor. Binanın adres bilgileri ve hasar bilgileri bu mesaj içinde yer almakta. Böylelikle arama kurtarma çalışmaları hız kazanmış oluyor. Öncelikle 3 boyutlu yazıcıyı projemizin dış kasasında ve üst kapağında kullandık. Bir öğrenci olarak, bir lise öğrencisi olarak sanayiye gidip de enjeksiyon makinesiyle bunu çıkarmamız oldukça problemli ve... Meşakkatli bir iş. Biz bu yüzden 3D yazıcıyla elimizin altında rahat rahat çıkardık. Bilgisayardan kendimiz çizdik. Sonunda da 3D yazıcıyla bize bu şekilde çıktı. Gerçekten bizim için çok faydalı oldu. Merhabalar, öncelikle biz Pamukkale Üniversitesi Teknokenti Adana'ya buradayız. E, yaptığımız işlemlerden bir tanesi olan e, İnsansı robotumuzu tanıtmak için buraya geldik. İnsansı robotumuzun isterseniz size görevleri hakkında biraz bahsedeyim. Bu arada ben adım adım köse. Şimdi İnsansı robotumuz şöyle ki İnsanlara yardım etmek için, insanların yardımcı olması için yap, tasarladığımız bir robotumuz. Nasıl yani? İnsanların ihtiyaç duyduğu yerlerde örnek veriyorum havalimanı, hastane gibi yerlerde robotumuz insanlara yardımcı olması için. Örnek veriyorum ateş ölçümü, tansiyon ölçümü, hastanın giriş kaydını yapması için robotumuzu kullandık. Tabi robotumuzu yaparken e, farklı farklı motorlar ve farklı farklı işlemler yapmak zorundaydık. Örnek veriyorum gövdesinde kullandığımız malzeme plastik enjeksiyonla yapmak istemiştik ama plastik enjeksiyon maliyetlerinin çok yüksek olduğundan dolayı bu malzemeyi Printer'dan basma kararı aldık. Printer'dan parça parça sol gövdeyi, yaklaşık olarak 15 parça, sağ gövdeyi 15 parça yaparaktan printer'da bunları birleştirme işlemi yaptık. Printer'da birleştirdikten sonrasında dış kısmını ise boyayla boyamak boyadık. Bu sayede robotumuzun ta gövdesini oluşturmuş olduk. Robotumuzun diğer kısımlarında, eklem kısımlarında mesela kol kısımlarında printer parçaları bulmakta. Dişli sistemlerini yapmamız için en kolay sağlayan parçalar bizim için printer parçalarından basıldı. Robotumuzun isterseniz size şimdi birkaç hareketini göstereyim. Robotumuz mesela insanlara nasıl yardımcı olacak? Elleri kollarının hareketlerini göstereyim. Şu an ortamımızdan dolayı otonom hareket yapamıyor. Ama inşallah ileriki süreçte otonom hareketini de sağlayacağız. Şu an yaptığı hareketler örnek veriyorum. Kaydettiğimiz bir hareketler. Ama ileriki süreçte inşallah bunların hepsini otonom bir şekilde yürütebilecek. Robotumuz aynı zamanda e, görüntü işleme özelliğine de sahip. E, karşıdan gelen kan tanıyıp Bunların mesela hastane sisteminde randevu olarak direkt doktorun odasına yönlendirmeyi ve randevu giriş sistemini hazırlamasını sağlayabilecek. Mesela kayıtlı bazı hareketlerimiz yapıyor şu an. Bunun gibi, dediğimiz gibi yani bunun gövdesi için bizim en önemli kısım yani plastik enjeksiyonu yapmamız gerekiyordu. Ama plastik enjeksiyonun maliyetleri çok yüksek olduğu için printerdan bu işi çok kolay bir şekilde çözmüş olduk. Printer'ın tepide bizim için önlemi çok büyük çünkü yaklaşık olarak 15-20'er parça var ve sağlam ve kaliteli bir printerın olması gerekiyor bunun için. Bu size en çok kolaylı sağlayacak özelliklerden bir tanesi. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Merhabalar, biz Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyiz, mühendislik öğrencileri. Size projemizi tanıtmak istiyorum. Projemiz Türkiye'nin en büyük sorunu olan eğimli ara, eğimli arazilerinde çalışabilen bir sisteme sahip. E, yakından inceleyecek olursak aracımız buradaki ayak sistemleriyle beraber 30 derece 45 dereceye kadar eğime çalışabiliyor. Buradaki e, Otonom sistemimizle beraber aracımızı otonom bir şekilde de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda önündeki kamera sayesinde çay yapraklarını 724 izleyebilerek bu bilgisayarda işliyoruz. Ve hastalıklı mı, sağlıklı mı bunu çiftçimize bildirebiliyoruz. Bu bize nasıl bir şey kazandırabiliyor? E, çiftçimiz çok uzakta e, mesela başka bir ülkeye gitmesi gerekti. Bu bilgisayar sayesinde çay bahçesinin çok büyük alanlarında e, şurada e, bir konum GPS yardımıyla konum veriyoruz. Ve bu konum sayesinde çiftçimiz çay arazisinin o belirli bölgelerinde hastalık olduğunu anlıyor ve makinemiz bunu anladığı zaman hasat yapmıyor. Aynı zamanda geliştirdiğimiz bir telefon aplikasyonu sayesinde aracımızı uzaktan da kontrol edebiliyoruz. Bu da çok büyük bir artı. E, aplikasyonumuzun bazı özelliklerinden biri de bütün dünyadaki bütün ülkelerin sıcaklıklarını, nem oranlarını, gün doğumunu ve gün batımını görebiliyoruz. Aynı zamanda aracımızın batarya sıcaklıklarını da görebiliyoruz. Böylece aracımızı kontrol edip çiftçinin elinde olmuş oluyor. Manuel kontrol edebildiği gibi daha demin de dediğim dediğim gibi aracımız otonom bir şekilde ona verilen yollarla çalışabiliyor. Ee, bu sistemi kurarken bize en çok zaman kazandıran, bizi çok iyi hale getiren e, 3T Printer kullanmamızdı. E, hem ekonomik olarak hem zaman anlamında bizi 1-2 ay daha öne attı. E, hem de aracımızın çok fazla iyi görünmesini sağladı. Çok dikkat çekiyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii. Şimdi de aracımızın nasıl çalıştığını size göstermek istiyoruz. Buradaki tuşlar sayesinde aracımız ikinci referans noktasını buluyor Bu referans noktasını bulduktan sonra Aracın içindeki denge sensörü vasıtasıyla dengenin eğimini ölçüyor Ve buna göre aracımız kendini sabit bir şekilde tutuyor Şu an yaklaşık 20 derecede bir eğimdeyiz Fakat arabamız düz bir şekilde durabiliyor Gördüğünüz gibi aracımızı bu elimli arazide hiçbir zaman Dengesi bozulmadan hareketle ettirebiliyoruz Bu bize çok büyük bir avantaj sağlıyor Hem zamanla tasarruf hem de ekonomik olarak Türkiye'mizi Daha iyi getireceğimizi düşünüyoruz Dünyada en fazla çay ihracatı ve üretim yapan ülkeler Çin ve Kenya Bunların çay bahçeleri incelediğimizde Çok dümüz bir arazilere sahip ve makineler kullanılıyor Bizim ülkemizde bunları kullanamıyoruz ne yazık ki Çünkü çok fazla eğime sahip Biz de ona göre bir araç tasarladık İnşallah bunu ülkemize sunmak istiyoruz Aracımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de Oval yapıya sahip bıçak sistemi Bu bıçak sayesinde Çayın üzerindeki hiçbir yüzeyi bırakmadan Alıp arkamız arkada bulunan kasaya aktarabiliyoruz Böylece hem de zayi vermemiş oluyoruz. Çay hasatımızı daha çok arttırmış oluyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için teknofeste çok teşekkür ediyoruz. 2020 Teknofest insansız sualtı sistemlerinde yarıştık. Birincilik elde ettik bu sonuçla. Sualtı aracımız su altında birçok farklı görev yapabiliyor. Sualtı montajı, sualtı temizlik görevi ve hedefi belirleyip içinden otonom bir şekilde geçme görevi gibi. Tasarım sürecinde laboratuvarımızda bulunan Zakse Z1 Plus markalı 3D yazıcıyı kullandık. Bize gayet esneklik sağladı. Birçok malzememiz üzerindeki metal olmasına rağmen Hızlıca üretmemiz gereken, üstünde değişiklik yapmamız gereken ürünleri 3 boyutlu yazıcıda ürettik. Ana e, sızdırmazlık ekipmanımız burada gördüğünüz mavi renkli olan bu printer'dan çıkmış bir ürün. Aynı şekilde yan taraflarda siyahta, siyah olarak gördüğünüz motorları tutan ana braketler yine bu printer'dan çıkmış bir ürün. Çok hızlı bir şekilde değişiklik yaptığımız gibi aynı zamanda bize güvenilirlik de sağlıyor. Bütün yüklerin... Tek bir braketli olmasına rağmen e, hiçbir şekilde bu zamana kadar kırılma, parçalanma gibi şeyler de yaşamadık. Hem güven sağlıyor hem yedeklemelerimizi de hızlıca yapabiliyoruz. E, dışarıda metal, e, alüminyum gibi malzemelerden de Fakat zaman ve para açısından bize daha maliyetli olurdu. E, bu yüzden çoğu malzemelerimizi robotta üretiyoruz. Burada kol tutacaklarımız bu raketlerimizle dahil çoğu malzememizi 3D printer kullanarak ürettik. Çok memnunuz. E, merhabalar, biz termal kamerayla mayınların tespit edilmesi ve radyo frekansıyla mayınların imha edilmesi için bir insan sav aracı geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz bir sistem görmüş olduğunuz termal ile tespiti yapılabiliyor ve kendi tasarımımız olan e, cihaz ile mayınların frekans aracılığıyla imha edilmesini sağlıyor. Yapmış olduğumuz bir sistemi tamamen kendimiz tasarladık ve Zaxa yazıcıyla kullandık. Hem bize zaman açısından kolaylık sağladı hem de baskı kalitesi açısından kolaylık sağlayarak projemizi bir adım daha öne taşıdık.